27 Temmuz 2021 Manisa Salihli Eldelek köyündeyiz. Yanınızda Mehmet Aydın, Aydın Tekin. Tekin. Burada 8 dekar bağlarında bu sene rekor gelişim ürünümüzü kullandılar Aynen. topraktan. Mehmet Bey bu bağın geçmiş dönem durumu neydi? Şu anki durumu nedir? Bir kısaca özetler miyiz? Bu sene neler yaşadık bugüne kadar? Bir kısa özet geçelim. Abi geçen sene eee bakarak e, çok fazla yani güzel üzüm var. Geçen sene bu kadar değildi. Rekor gelişim kullandım. Çok güzel bir iş, sonuç aldık. Herkese de öneriyorum mesela. Siz sadece tabandan kullandınız. Tabii tabandan Toprak'ten kullandım abi. Ee, bu bağ kaç yaşında? Onu da soralım. 95 yılında 95 dikildi. 95 dikimli. Aynen 95. Çeşitli. Sultaniye abi. Sultaniye. Aynen. Şimdi bu sene sezon içerisinde e, kış döneminde ve sonrasında iki kere de dolu görmüş bir bağ. Aynen aynen. %60 hasarımız var. %60 hasarlı diyebileceğimiz bir bağ. Tabii şu anki çubuklarımız böyle, şöyle gösterelim. Siz de gelin, evet bey. Aynı. Üzümleri, salkımları şöyle. Ya şu an e, aşağı yukarı satımız herhalde bir aynı 15'inde 15 e, Ağustos 15 Ağustos gibi düşünüyorum. Şöyle gidelim yavaşça. Tamam. Devam edeyim siz anlatmaya. Neler oldu, neler gördük? Neler yaşadık? Vallahi abi çok güzel. Mesela şu ben hiç tane böyle tanem olmadı. İki sefer... E, şu an on numara diyebiliriz bunları mi? Aynen. iki sefer e, hormon kullandım. Uzatıcı. iki sefer de tane kullandım. Tane Normalde kullandım. ben 5-6 sefer atıyordum. 5-6 sefer uzun. atıyorduk. Aynen. Bu sene daha Bu sene daha farklı. Yani şu salkımlar olsun, şey olsun abi. Şimdi şu, şu tarafı zaten e, bir yıkılmış herhalde demekten. Aynen yıkıldı. Direklerimiz Tekrardan... yıkıldı. Tekrar geri yeni direk diktik abi. Direkleri diktik. Şöyle buradan da göster göstere gidelim. Saatinde dayama yaptım yani yıkılan yerler de var. Şöyle abi bak, şöyle salkımlar. Böyle gelelim, mi? gösterelim. Buradan. Şimdi çubuklar yeni gelen yıl sürgünleri çubukları aynen. da. Aynen, aynen abi. Sağlıklı. Aynen sağlıklı, Toprak, canlılığı gayet güzel. Hepsi abi, fazla su. İtlerini yani görelim. Gösterelim de. Tane irilikleri görülsün. Yani şu, bu şekilde. Aynen şu abi, standart, salkın, tek salkım. Aynen. Şimdi salkım uzunluğu, tane irliği. Aynen abi. Artı bir sorunu yok. Allah şükür şu an yok. Bir uç yok. sıkıntı olmamış. Olmadı. Şunlar falan abi çok güzel mesela. Ben geçen sene bile böyle salkım salkın bir tanem şeyim olmadı. Evet. Kaç yıldır siz burayla ilgileniyorsunuz? Ben çocukluğumdan beri yani babamdan çocukluğumdan kalan beri. Yer, aynen. Devam ediyorsunuz. Aynen. Peki. Çevre, komşulardan nasıl görüşler? Abi, e, ben için? hep fotoğrafları yolluyorum arkadaşlara falan. Hep de maşallah diyorlar, yani güzel üzüm var diyorlar. Ben herkese de öneriyorum yani rekor gelişimi kullansın diye. Şimdi bugün hava herhalde bir 40 dereceye yakın. Var, var abi, var. Şu an baktığınız zaman hiçbir şey de yok. Yok abi, mesela şuraya Stresi bak maşallah. Maşallah hiç... Şöyle çekelim, gösterelim yavaş yavaş. Bir şeyimiz yok. Gayet güzel. Gayet abi, maşallah. Şimdi e... şuralar falan abi çok güzel mesela bak ben hep Abi şuralar böyle ben Geçen sene benim hiç böyle üzümüm olmadı Şöyle Bir de bu bağ %60 hasar var mesela Şimdi dolu yedi değil mi burası? Aynen Şimdi şöyle duralım ha, iki de Dolu dakika. değil don vurdu He don vurdu sefer donmurdu. don hasarlı Aynen don, don hasarlı Şimdi e, şu tepeyi de gösterelim Yani şu sıcağı şeye rağmen hala bağımız çalışıyor Şimdi rekor gelişimi kullandık Aynen abi İlk kullanma dönemimiz tarihimiz neydi? Ee, Bağı dadım bağlamaya başladım Tarih, yani ay olarak söyleyelim yaklaşık Şubat ayı mıydı Şubat Şubat abi Şubat'ın sonuna doğru attım 2021 Şubat aynen aynen abi Şubat'ta attım. Ee, bağlarımız uyandı ve sonrasında bir don aynen sonra aynen devamında bir süre sonra tekrar bir donda bir daha, daha ardından don yedik abi ee, Geçen sene bu kadar sürgünümüz yoktu. Yoktu abi yoktu. Üzüm yoktu. Buradan yoktu. ne kesmiştik geçen yıl? Ee, 4 250 yani 4 ton 250 kestim. 8 dakardan. Aynı. Kuruzum. Aynen, kuru üzüm. Aynen kuru üzüm bu abi. Bu sene ortalama ne görüyorsun? Bu sene farklı görüm abi. Neden derseniz yani taneler iri, tanelerin içi dolu. Hani ben çok memnunum yani bu sene. Takım sayısı da az değil. Aynen yani değil. Yani donurmasan aram. rağmen mesela Özlem abla dedi bizim ziracımız yani %60 dedi bu zarar görseydi görmeseydi dedi yıkılırdı bahadır yani yıkılırdı. Dedi, şeyden dedi, yıkılırdı. Şöyle az daha gidelim. İleri doğru. Hep gösterelim. abi bu direklerimiz yeni. Kırılanlar da bak burada. Yeni direk diktik şöyle mesela. Şöyle gösterelim. Kırılan direk. Kırılan direkler. Bu sıra yattı mesela. Şeyden yükten Şu şeyden. Şöyle gösterelim yukarıdan. Ama ben herkese öneriyorum rekor gelişimi. Bidayada üstünde de kullanacağım ben bunu. Şimdi tabii ki gübreleme programlarımızda üçlü kombine şekilde öneriyoruz. Aynen abi. Topraktan damlama ve abi üstten var. Topraktan. Şurada. Her noktada aynı. Aynen abi. Yani her noktasında. Aynen aynı. abi. Hiç ben bu kadar beklemiyordum yani. Şimdi bakalım mı? böyle. Yani e, rekor gelişimi bayağı bir süredir takip ediyordum. İki buçuk seneden beri ben e, YouTube'dan takip ediyorum. Siz de takip ediyordun abi. Sali Seni, geçen sene nasip oldu o da Özlem Hı -hı. abla ile ilgili geçmek. Salihli'deki bio Aynen bio tarımdan e, gittim gördüm. E, hemen abi aldım attım. Hı -hı. Hemen Özlem ablaydı. Nasıl atılacak bu? Fırfır atabilirsin. şey de tabi boğazına da tabi Evet. Boğazına çay bardağından attım abi. Tamam. Geçen sene 13 torba attım. Bu sene daha fazla atacağım abi. Ya uygun oranlarda, He. uygun dozda, uygun zamanda yapılan her uygulamada Aynen. alacağınız sonuçlar budur. Tabii ki mutlaka rekor gibi ürünlerin kullanıldığı yerlerde diğer besleme ürünlerinizi mutlaka Aynen. kullanın, korumalarınızı yapın. Ee, bu sonuçlara. Katri sürekte ulaşıyorsunuz. Tabii ki Allah'tan gelebilecek çok Tabii büyük abi. bir afete karşı gelemeyiz ama burada dona karşı iki kere don vurmasına karşı hala e, bu kalite, bu görüntü oluşuyor. Öncelikle Salihli Aynen abi. üzüm üreticileri üzüm. Alaşehir olur. Diğer e, Saruhanlı Ovası, e, Gölmarmara. Tavsiye eder misiniz Türkiye'deki üzüm? Abi hiç ederim ben öyle. saatini gördüm de takip ederek de zaten ben size dedim <gülüyor> yani ürün aldım attım hiç yani şey yapmadan fiyatını bile sormadan şimdi fiyatına gelelim <gülüyor> rekor gelişimi fiyatı verdiğiniz ücret karşılığı kaç katı size dönüyordur fazlası dönüyor abi ben yani şu an fazlası dönüyor yani bu sene ben bu 13 torbattıysam attıysam yani daha e, son yani, kuruşuna kadar helal veriyorsun yani. helal olsun ben yani demek istediğim olay helal olsun benim böyle geçen sene bile salkımı tanem yoktu ben iki sefer hormon attım uzatıcı, iki sefer de tane attım. Evet. Geçen sene ben 6-7 sefer uzatıcı tane atıyordum abi. Şimdi kollara baktığınız zaman da e, çok daha fazla durum da yok. Aynen, Tertemiz. hiç sıkıntımız yok, hastalığımız e, yok. Dolu. Aynen. E, biz teşekkür ederiz, var mı eklemek istediğiniz? Bir şey, Buradan. Ben memnunum, herkese diyorum yani. E, rekor gelişimi toprak düzenleyici, gübre değil diyorum ben. Arkadaşlarıma döneriyorum. Evet. Yani onlar gübre diyor da ben gübre değildir diyorum, toprak düzenleyici. Faydasınız görürsünüz, kaç kişi dedim. Şimdi iklim, iklimsel anlamda, iklimin kötü gittiği e, bu dönemlerde ki seneye daha da bu iklim zorlukları artacak. Tabii. Toprağımız ne kadar güçlü olursa bağlarımız da o kadar güçlü oluyor. Aynen Doğuşlarımız, abi. kollarımızın kalitesi, aynen, gözlerin aynen. kalitesi, doğuşların e, daha zamanında olması hepsini sağlıyoruz. E, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bağınızla ederim. Bağınıza gezdiğiniz için. Abi bizimle paylaştık. Şey ben yani gelişme şey yapıyorum yani anneme falan hep söyledim. Peki ee, topraktaki su ve nemlilikle ilgili nemin ile ilgili ne söyleyebilirsiniz? O abi o, fazla o, bir su açmıyorum zaten. Ee, yani ben 4-5 saat su açtım bağlara. Yani Hiçbir şey açmıyorum. De, bir sarıfın, sıkıntım yok abi. Aynen aynen. Sağ Normalde iki gün su hakk ediyordum ben e, bağlara. Hı hı. Şimdi hiç böyle bir şeyim yok abi. Kendini koruyor. Aynen koruyor abi bak fazla da su açmıyorum. dipler de zaten öyle şey değil. Hı hı. Yani bir şeyimiz yok Allah şükür yani maşallah. Evet. Ben yani böyle üzüm görmedim abi. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ben ederim abi tanıştığım ee, için. Biz çok memnun olduk. Allah Bugün razı olsun ama <gülüyor> Sizin sayenizde de üreticiler de görecek. İnşallah abi inşallah. İnşallah değerlendireceklerdir. İnşallah, değerlendireceklerdi. i̇nşallah abi. Bütün Türkiye'ye selamlarınızı Selamlar, selamlar olsun abi.